Sonunda artık Windows kullanabilirim. Mobile bataklığında kurtuldum artık çok mutluyum. Sır bunun için video yapmayı bayağı uzun süre bekletirdim. Hatta bu videoyu kapka bilgisayarda yapıyorum. Hatta müfkünüm bu yüzden kötü. 8 GB kral var, 38 GB depolama var. 186 GB boş yer var. Rd2 seni unutmadım. Elbette bir gün oynayacağım seni elbette. Oynamam ama oynamam oynuyorum maşallah. Neşe şimdi videomu bitiriyorum. Bilgi acım sözünden çıkmayın. 拜拜